Herkese merhaba, şimdi size toplum hizmet dersi kapsamında yapmış olduğum TEGEV gönüllülüğünden bahsedeceğim. Toplum hizmet dersini almadan önce hiçbir kurum ya da kuruluşla gönüllülük yapmamıştım. TEGEV benim için ilk gönüllülük deneyimimdi. TEGEV'i seçme sebebim ise bir öğretmen adayı olarak bana bir şeyler katacağını düşünmemdi. Öyle de oldu. Gitmeden önce fazla gergin ve heyecanlıydım. Ne yapacağım, nasıl yapacağım, çocuklara faydalı olabilecek miyim gibi birçok soru kafamı kurcalıyordu. Hatta ''Acaba başka bir yerde gönüllülük yapsam mı?'' diye bile düşünmüştüm. Çünkü çocuklarla doğru iletişim kurabilmek, onların kalbine dokunabilmek çok önemliydi. Yanlış bir hareket yapmaktan, yaptığım gönüllülüğün hakkını verememekten tedirgin oluyordum. Gönüllülüğe başlamamla birlikte almış olduğum eğitimler beni bu konuda çok rahatlattı. O eğitimler sayesinde çocuklara nasıl yaklaşmalıyım, ne, ne yapmamalıyım hepsini öğrendim. Böylelikle de gönüllülük maceram başlamış oldu. Çocuklarla tanışıp etkinliklere tam anlamıyla başlamamızla beraber bütün negatif düşüncelerim yerine pozitif düşüncelere bırakmıştı. Onlardan aldığım enerji o kadar güzeldi ki her genellik günümde heyecanla, heyecanla onlarla görüşmeye bekliyordum. Onların etkinliklere olan ilgileri, izleri yani ablalarını, abilerini bu kadar çok sevip saygı göstermeleri beni çok mutlu ediyordu. Etkinliklerimizi tamamladıktan sonra hep beraber dışarıda oyunlar oynuyorduk. Onlarla oyun oynamamız Birlikte zaman geçirmemiz bile onları o kadar mutlu ediyordu ki sürekli ne zaman beraber dışarı çıkacağız sorularla karşılaşıyordum. Bu durum tabi ki beni de çok mutlu ediyordu. Kendimi çocukluğuma dönmüş hissediyordum. Beraber zaman geçirmek, etkinlikler yapmak, oyunlar oynamak, onların ablaları olmak çok güzel. Gönüllülüğümü gerçekleştirirken çok zorlandığım zamanlar da oldu. Ne kadar tegebi ve bizleri de, sonuçta daha 10 yaşlarında çocuklar hepsi. Oyunu oynamak istedikleri, dikkatlerini etkinliklere veremedikleri anlar da çok oldu. Sınıf hakim olmak, dikkatlerini de çekebilmek bu zamanlarda çok önemliydi. Tek olmayışımın, bir gönüllü arkadaşım ile birlikte bu etkinlikleri gerçekleşiyor olmamın vermiş olduğu destekle bu zorlukları aşmak benim için çok daha kolay oldu. Son olarak, tege benim için çok güzel bir deneyimdi. Çocuklarla geçirmiş olduğum her an çok kıymetli ve güzeldi. Bir öğretmen adayı olarak bana çok fazla şey kattı. Teorikte görmüş olduğum her şeyi faaliyete dökmüş oldum. Her zaman başarılı olamadığım, hakim olamadığım anlar da oldu. O anlar benim için ileriye dönük bir deneyimdi. Bu dönemde sabırlı, iyi bir rolmeden seveceğim ve sakin olmam gerektiğini öğrendim. Bu sayede bu dönem bitmiş bile olsa ders dışında evde gönüllülük faaliyetlerine devam etmek istiyorum.